Lan oğlum Sen bana Burcu'nu niye ödemiyorsun lan İlla küfür mü yapıştırayım Ödemiyorum lan ne yapacaksın O zaman küfür geliyor Hadi et ben ne yapıyorum ben sana Lan damacana sen lan Burcu'nu Yuh artık poşet ulan yırtık tuvalet telliği ulan fison ulan poşet hem de siyah yırtılmış ulan ulan ulan damacana ulan saykozi ulan fison öde lan burcunu o nasıl küfürdür lan o zaman ben de sana küfür ediyor et lan bira şişesi bira şişesi ne alaka lan ne bileyim lan sen öyle küfür edince ben de bira şişesi diyeyim dedim He, o zaman ben ne diyeyim biliyor musun ne lan yırtık ayakkabı Oo, bu feci küfür ya Bu böyle küfür olur mu arkadaş He, öde o zaman burcunu He, ödemiyorum lan ben, ben ödemiyorum ödersem ne kafama karpuz üstünden lan bu nasıl küfür ya beddai gibi ne oğlum sen küfür edince böyle oluyor da, ben böyle küfür edince böyle mi oluyor evet böyle oluyor tamam o zaman ben de sana ne diyeyim biliyor musun ne de yırtık tişört yırtık pantalon hani hani tırnak var ya tırnak çıkmak üzeredir Çekemezsin ya. İşte o pis tırnak sensin. Oo. Bu feci küfür daha ya? O zaman sen de, o zaman sen de yırtık perşesin. Sen de yırtık yırtılmış bir ne zaman Yırtılmış bir kulaklık lan sen sapıdan bir telefon. Kablosuzsun lan. Ödemiyorum ona la borcu. İyi. O zaman ben yarın adam toplayıp gelirim. Tamam. Tamam Fison görüşürüz. Ha benim küfürlerimi çalma ağzını yüzünü dağıtırım ha. Tamam. Hadi bay bay. Ulaan, ulan. Ulan tühlek telli. Beklanın sen. Artık